Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 Şubat ayında koçları nelerin beklediğini konuşacağız. Bu Şubat ayı Kova burcunda bir yeni ayla başlıyor ve bu yeni ay 1 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu kova ayı oldukça ilginç etkiler taşıyor. Öncelikle Satürn etkili bir yeni ay. Aynı zamanda aydınlanmanın ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'ten de gergin etkiler alan bir yeni ayla karşı karşıyayız. Peki bu koçları ve yükselen koçları nasıl etkileyecek? Şimdi bunu konuşacağız. Öncelikle koçlar geleceğe yönelik projeleri... Geleceğe yönelik hayalleri ve hedefleri söz konusu olduğunda daha fazla sorumluluk almak isteyecekleri ve daha fazla disipline olmak isteyecekleri bir zaman dilimine giriyorlar. Bu zaman dilimi de özellikle yeni ayı takip eden iki haftalık zaman dilimi yani ayın ilk yarısı diyebiliriz. Bu hayallerini gerçekleştirme aşamasında çevrelerindeki insanlardan, arkadaşlarından, bağlı oldukları gruplardan da destek alabilecekleri görülüyor. Aynı zamanda maddi anlamda da bir takım kazanımlar yaşayabilirler. Şöyle ki bu hayallerini gerçekleştirirken yeteneklerini değerlendirmek konusunda bir takım düşüncelere kapılabilirler ve bunları gerçekleştirmek için adımlar atabilecekleri gözüküyor. Şimdi aslında koçların kariyerleri çok ön planda Şubat ayı boyunca. Kariyer yaşamları oldukça hareketli etkiler alıyor. Kariyerde bir karar verme zorunluluğu ortaya çıkabilir bazı koçlar için. Aslında kararlı davranmak, mücadeleci ve hırslı bir yapı bunlar koçların yabancısı olmadığı kavramlardır. Bunda da zorlanmayacakları görülüyor. İyi geçinmeye baksınlar arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla. Eğer tartışma ortamlarına girmezlerse şayet e, o zaman onların desteklerini görebilecekleri etkiler alıyor olacaklar. Hatta bazı koçlar için terfi de gündeme gelebileceği gözüküyor. Şimdi ayın ikinci yarısında iletişim gezegeni Merkür e, Kova burcunda olacak ve Merkür 4 Şubat'ta retro hareketini yani geri hareketini bitirmiş olacak. E, dolayısıyla bu e, koçların daha fazla ekip çalışması içinde yer alabilecekleri bir zaman dilimine işaret ediyor olacak. Yine ayın Ortasına itibaren özellikle 12 Nisan ve sonrasında doğan koçları ilgilendiren gelişmeler var. Çünkü neden? Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek 16 Şubat'ta. Dolayısıyla bu da yılın ikinci yarısını etkileyecek bir dolunay olacak. Peki koçları nasıl etkileyecek? Şöyle ki yaratıcılıkların arttığını fark edebilir e, koç burçları. Aynı zamanda ebeveyn olmayı düşünen e, koçlar için de uygun enerjiler var. Hali hazır ebeveyn olan koçlar içinse çocuklarıyla ilgili bir takım önemli gelişmeler yaşanabileceği görülüyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.